Gençler selamlar ben sevmeyle hoca, Sevmeli hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım 3. haftaya başlangıcımızı veriyoruz Evet gençler 49. sayfadayız hangi konu işleyeceğiz hocam bölme konusunu işleyeceğiz gençler Bölme konusundan hemen sonra bölünebilme kurallarını işleyeceğiz ve bölme ve bölünebilme testini çözeceğiz 3. videomuzda bu hafta daha sonrasında arkadaşlarım Hemen bu konuların arkasından işlenmesi gereken Olmazsa olmazımız nedir Obebokek'i işleyeceğiz tamam Ya da ebobekok'i işleyeceğiz Hangisine dilin dönüyorsa onu söyle İkisine de dilin dönmüyorsa uzun uzun söyle İşte en büyük ortak bölüm ve en küçük ortak kat şeklinde Evet Gençler konularımız bunlar bu hafta Yani hocam biraz az mı konu Evet bu hafta biraz az konu işliyoruz Sebep çünkü Mutlaka ama mutlaka biliyorsun ki Geçen haftalardan verdiğimiz ödevlerin Tamam mı? Geçen haftadan verdiğimiz ödevleri mutlaka yetiştiremeyenler Mutlaka eksik bırakanlar vardır Ki bu hafta tüm ödevlerini tamamlasınlar Bu haftanın ödevleriyle birlikte Bir sonraki haftaya Tam dolu dizgin yetiştirebilsinler Diye sevgili arkadaşlar Bu da bu arada e, Kamp kitabını hala almayanlar varsa Lütfen arkadaşlarım Kamp kitabını edinin ciddi anlamda size yol ettirecek bir kitap arkadaşlar bu videolarla beraber ikisi birlikte olmalı tamam yani kitabı tek başına almanız kitabı tamamıyla baştan sona dolduramayacağınız anlamına geliyor dolayısıyla sevgili arkadaşlarım benim buraya aldırdığım ekranda aldırdığım notlarla birlikte bu kamp kitabı sizi alt seviyelerden üst seviyelere çıkarttıracaktır Üst seviyelerde olan arkadaşlarım da mutlaka ama mutlaka eksiklerini fazlasıyla göreceklerdir. Tamam. Şimdi gençler bunu şöyle koyalım her zamanki yerinde dursun. Ben ondan ilham alıyorum. Gençler. Dilerseniz bölme konumuza başlayalım. Evet arkadaşlar biraz da sıcak tabi. Ee, umarım sen de bu sıcaklarla baş etmenin yolunu bulmuşsundur. Ben bulamadım. Ee, ben bulamadım niye? Çünkü... Klima takmak yasak arkadaşlar, ee, klimanın motorları binamızın dış görseline zarar veriyormuş, bozuyormuş. Dolayısıyla klima takmak yasak. Ee, ev içi klimalar var ama onlarda kendine hayrı yok. Ee, sadece küçük bir ventilatörle, şu köşede duran küçük bir ventilatörle, umarım sesi rüzgar sesi gelmiyordur ki daha önceki videolarda gelmedi. Ee, küçük bir ventilatörle ses çalışıyoruz. Camı açamıyorum çünkü yolun kenarında oturuyorum. Mutlaka ama mutlaka bir ses geliyor. Odamın kapısını açamıyorum çünkü bu sefer de Zeynoş alıyor Dolayısıyla ben içeride şu an 40 50 dakikalık video bittiğinde kapıyı açtığımda sanki böyle hamamdan çıkıyormuş hissiyatı uyandırıyor bana. Bu sıcaklarda ben yine de çalışabiliyorum. Umarım sen de çalışmanın bir metodunu bulmuşsundur kendine motive edecek bir şey bulmuşsundur. Benim motivem sizlersiniz arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşlarım ve bana yaptığınız yorumlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, ciddi anlamda emek sarf ediyoruz. Umarım benim emeklerimin karşılığında sizlerden aldığım güzel dönütlerle, sene sonunda sizlerden aldığım güzel dönütlerle ben de emeğimin karşılığını buldum diyeceğim. Sizleri seviyorum ve ve lafı fazla uzatmayalım artık. Dersimize başlayalım. Evet gençler demiş ki bize A, B, D birer doğal sayı ve B sıfırdan farklı. Şimdi bu biliyorsunuz bakkal bölmesi ilkokuldan beri biliyorsunuz zaten bunu. Burada A sayısına biz bölünen diyoruz arkadaşlarım. Bölünen sayı budur. Daha sonrasında B'ye ise burada bölen diyoruz. Çünkü bu neyi bölüyor? A'yı bölüyor. Değil mi? Bölen diyoruz. C'ye arkadaşlarım bölüm diyoruz. Yani çıkan sonucun ismi bölüm de sevgili arkadaşlarım nedir? Ee, B ile başlamıyor tabii bu. Kalandır sevgili arkadaşlar. Tamam buna da kalan diyoruz. Şimdi ben A sayısını elde edebilirim. Nasıl elde edebilirim? BC ve D yardımıyla. Bakın B ile C'yi çarpıyorsunuz. B çarpı C. Bunun üzerine kalanı yani D'yi eklediğiniz takdirde A sayısını biz elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve burada D dediğimiz... Kalan sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmak zorunda. Ve bu D dediğimiz kalan ise mutlaka ama mutlaka bölen sayıdan yani B'den daha küçük olmak zorunda. Burada sevgili arkadaşlarım ekstradan bir not daha yazacak olursanız o notumuzu da şöyle belirtelim. Diyelim ki normalde D B'den küçüktü eyvallah. Aynı zamanda aynı bölme işleminde D yani kalan bölümden yani C'den de küçükse eğer işte o zaman şunu söyleyebiliriz bölüm ile bölüm ile bölen bölüm ile bölen yer değişse de yer değişse de kalan kalan aynı kalır kalan aynı kalır kalanda değişmez diyoruz sevgili gençler. Buna örnek olarak örnek veriyorum. Bakın 37'yi ben 5'e böldüğüm takdirde burası 7 gelir değil mi? Kalan nedir? 2'dir. Şurası 35 olur. Bakın hiçbir şey fark etmeyecek. 2 sayısı 5'ten küçük zaten olmak zorundaydı. 2 aynı zamanda 7'den de küçükse ki bazıları da küçük gelmeyebilir ama küçükse o halde ben diyorum ki şununla şunu yer değiştirseniz de bununla bunu yer değiştirseniz de geri kalan hiçbir şey yok. Değişmez diyorum bakın kalanlar Yine 2 olmuş oldu Şimdi birinci örneğimize bakalım 321'i 32'ye böl demiş Bölümle kalanın toplamı sorulmuş Gayet basit hemen ne yapacağız 321'i sevgili arkadaşlarım 32'ye böleceğiz 3'ün içerisinde yok 32'nin içerisinde bir defa 1 çarpı 32 32 çıkardım 0 Şimdi bakın 1'i aşağı indiriyorum İndirdim 1'in içinde 32 var mı Yok o zaman bırakacağız değil 0'ın içinde zaten yoktu biri aşağı indirdim eğer yoksa bir sıfır daha ekliyorsunuz. İşte sevgili arkadaşlarım cevap bu oluyor. Yani bölüm şurası kalan da buydu. Bölümle kalanın toplamı sorulmuş. Onla ile 1'in toplamı da bize neyi verecektir? 11'i verecektir deriz. İkinci örneğimize bakıyoruz. Demiş ki ABCD 4 basamaklı sayısını 17'ye bölmüş ve bir de kalan çıkmış. Kalan alabileceği değerlerin toplamı kaçtır ve çarpımı kaçtır diye sorulmuş bize. Öncelikle sevgili arkadaşlarım k'nın alabileceği değerler mutlaka ama mutlaka 17'den küçük olmak zorundaydı ve 0'dan da küçük veya eşit 0'dan da büyük veya eşitti bu k. Dolayısıyla k'nın alabileceği değerler 0, 1, 2, nokta nokta nokta kaça kadardır? 16'ya kadardır. Ve bunların toplamı da 0'dan 16'ya kadar olan sayıların toplamını nasıl buluyoruz biz? 16 çarpı bir fazlası bölü 2 diyoruz. Yani 16'yı 2'ye böldünüz burası 8 geldi. 8 kere 17 bize cevabı verir. 80 artı 56'dan da 136 bizim cevabımızdır diyeceğiz. Toplamları buymuş. Bir de çarpımlarını sormuş. Tabi 16'dan 1'e kadar olan sayıların çarpımı 16 faktöriyeldir. Fakat burada ne var? Bir de sıfırımız var. 0 çarpı 16 faktöriyel de zaten bize sıfırı verir. Çarpımı da sıfırdır diyeceğiz sevgili gençler. Burada aman ha sıfırı atlamayın çarpımı kaçtır diye sorulmuş sıfır olduğu için isterse burada zibilyon tane sayı olsun içlerinden bir tanesi sıfırsa sonuç mutlaka sıfır olmak zorundadır. Devam ediyorum arkadaşlarım sağ üst tarafa. Demiş ki abc3 ab2 basamaklı sayılar ve abc farklı rakamlar olmak üzere abc'yi ab'ye böldüğünde kalan ne çıkmış sıfır. En büyük değeri kaçtır? Şimdi öncelikle sevgili gençler bakın Burada ben AB'nin içerisinde AB'nin bir defa olduğunu biliyorum Bir kere AB'de AB yapacaktır Kalan 0 C'yi aşağı indirdim C'nin içerisinde AB yok olmayacak Çünkü burası rakam burası 2 basamaklı bir 0 ekleyeceğim Bu 0 ekledikten sonra da zaten burası Bir şey çıkmayacak ama şöyle bir durum var ki Kalanımız C'ymiş Ama aslında kalan neydi? 0'dı yani C kaça eşitmiş arkadaşlar? Mutlaka ama mutlaka 0'a eşitmiş Şimdi ABC 3 basamaklı sayısında C'nin %100 biçimde 0 olması gerektiğini elde ettik Bize demiş ki ABC farklı rakamlar Yani ben A ve B'yi rakam seçeceğim A ve ABC'nin en büyük değeri ve birbirinden de farklı rakamlar ABC'nin en büyük değeri için A ile B bir şey fark ediyor mu? Sonuçta i̇şte AB'nin içinde AB her zaman bir tane Dolayısıyla ben 9'u sırt büyük çıksın ABC diye a'yı 9 seçerim b'yi de 8 seçerim abc'nin en büyük değeri de 980 gelir sevgili gençler farklı rakamlar dediği için 980 seçtik aynı olabilseydi eğer 990 seçmiş olurduk bir notumuz var notumuza bakalım arkadaşlar <gülüyor> a'yı b'ye böldüğümüz takdirde bölüm c ve kalan d oluyorsa a-d sayısı yani burada bu ne demek oluyor a'dan d'yi çıkardığınız takdirde A eksi D sayısı B ile B ile tam bölünecektir diyoruz. Tam bölünecektir. Bunu da şu şekilde algılayabilirsiniz. Normal şartlar altında A sayısı B çarpı C artı D'yi eşitti biliyorsunuz. E Tuttuğunuz siz D'yi bu tarafa gönderdiniz. A eksi D eşittir B çarpı C olduğuna göre bakın buradaki A eksi D sayımız. B'nin mutlaka ama mutlaka katı oluyor. Ya da C'nin B katı olmuş oluyor arkadaşlar. E doğal olarak A-D'nin mutlaka ama mutlaka B'ye tam bölüneceğini ya da A-D sayısı B'nin bir tam katıdır da yazabilirsiniz. B'nin bir tam katıdır da yazabilirsiniz sevgili gençler. Bu da mutlaka ama mutlaka sağlayacaktır. Bu cümlede doğrudur diyebiliriz. Evet 2022 sayısından büyük 25'e tam bölünebilen en küçük sayının rakamları toplamı acaba kaçtır diye bize sorulmuş Şimdi arkadaşlarım 2022 sayısından 2022'den büyük olacak ve 25'in de katı olmak zorundaymış Tamam mı? Şimdi burada şunları düşüneceğiz. 2022 sayısının 25'e bölümünden kalan kaçtır? 2022 sayısını ben 25'e böldüğüm takdirde 2'nin içinde yok, 20'nin içinde yok. 202'nin içerisinde 8 defa 8 kere 25. 200 yapar çıkardım. 2'yi 2 aşağı indirdim. Yine yok. Bir tane 0 ekledim. Kalanımız neymiş arkadaşlarım? 22'ymiş. Kalan 22 ise eğer Kalan 22 ise ben buranın 25'e tam bölünebilmesi için kalanın 3 fazla olmasını isterdim. 22'ye 3 eklediniz 25 eğer burada kalan 25 olsaydı yani şunu aşağı indirdiğimde burası 2 değil 5 olmuş olsaydı. O zaman ben bölmeye, bölme işlemine devam ederdim ve kalan 0 çıkardı tam bölünürdü. Demek ki burası 2 değil de 5 olsaydı dediğime göre 2022'den büyük en küçük 25'in katı 2025'tir derim. Bunun da rakamları toplamı sorulduğuna göre 2 artı 0 artı 2 artı 5 diyeceğim. Bu da bana kaçı verecek? 9'u verecek sevgili gençler. Bir notumuz daha var. Yukarıda yazdırdığım notu burada da sevgili arkadaşlarım mutlaka tekrar yazın. A'yı B'ye bölmüş bölüm C kalan D. Eğer D zaten B'den küçüktü ya aynı zamanda C'den de küçükse ne diyoruz? Bölüm ile bölüm ile bölen bölen. Yer değişse de yer değişse de kalan değişmez diyoruz arkadaşlar. Tamam. Bunun direkt lönk diye sorusunu sormaz. Sen soruların içerisinde bunu kullanırsın. Anlaştık? Bak bunun direkt sorusunu sormaz. Sen soruların içinde bunu kullanırsın. 50. sayfamıza doğru geçtik. 5. örneğimiz. Yandaki bölme işleminde kalan 9'dan küçük olduğuna göre kalan kaçtır diye sormuş şimdi. Kalan 9'dan küçükmüş. Şimdi 1453 sayısını bir şeye bölmüş, X'e bölmüş diyelim. Burası 9 olmuş ve burası da k çıkmış ya bakın. K 9'dan küçükmüş. Şimdi eğer ki ben zaten şunu biliyorum. Şu fix k x'ten zaten küçük. Bak bu zaten küçük. Tamam buraya yaz böyle. Elin gavuru yazınca oluyor da biz yazınca niye olmaz Burası zaten küçük Şimdi k da 9'dan küçükse Yani bundan küçük bundan da küçükse O zaman ben bununla bunu yer değiştiririm Kalan da değişmez Yani aslına bakarsanız ben 1453'ü giderim Mis gibi 9'a bölerim Burası x çıkar ve arkadaşlarım Burası da yine k çıkacaktır Aslında bize neyi sormuş 1453'ün 9'da bölümünden kalanı sormuş Hadi hesaplayalım, Hadi hesaplayalım. Şunu silelim 14'ün içinde 1 defa 9 çıkardım 5 55'in içerisinde 6 defa 54 çıkardım 1 13'ün içerisinde 1 defa 1 kere 9 9 çıkardım 4 Demek ki k kaçmış arkadaşlarım 4'müş diyebiliriz Ve devam ediyorum 6. sorumla A sayısı B'nin 4 katı Bakın A sayısı B'nin 4 katı B sayısı da C'nin 8 katıdır Buna göre A sayısı C'nin kaç katıdır? Şimdi arkadaşlarım bu tarz ifadelerde ki bunu bölme algoritması biçiminde verip de sorduğu da olur. Şunu yapacaksınız. B sayısının burada eşitine 8C. O halde ben şuradaki B gördüğüm yere giderim alırım şunu getirir yapıştırırım. 8C'yi yapıştırırım. Yani böylelikle A eşittir şurası 8C'ydi ya. A eşittir B gördüğüm yere 8C'yi yazdım bir de çarpı 4 var. O halde A eşittir. 4 kere 8 kaç yapar? 32 yapar çarpı C. Bakın burada ne bulduk biz? A sayısı a sayısı C'nin C'nin kaç katıymış arkadaşlarım? 32 katıymış. İşte bunu bulduk sevgili gençler. Cevabımız 32 idi. Yedinci örneğimiz. A ve B pozitif tam sayılarının 8 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 3 ve 4'tür. Şimdi bakın A sayısının 8 ile bölümünden kalan 3'müş. Ve B sayısının 8'de bölümünden kalan 4'müş. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. A'yı 8'e böldünüz. Burası K çıktı ve kalan 3'müş. B'yi 8'e böldünüz. Burası A çıktı ve kalan 4'müş. Bakın yine aynısını bulabilirsiniz. 8A artı 4. 8A artı 4. 8K artı 3 artı. 8K artı 3 yani bunu yazdıktan sonra buna da geçebilirsiniz direkt bunu da yazabilirsiniz hiç sıkıntı yok tamam mı bir de burada kalsın bu buradan kopya çekebilirsiniz şimdi 5A artı 3B sayısının 8'de bölümünden kalan sorulmuş yani diyor ki kısaca bunu 5 ile çarp diyor bunu da 3 ile çarp diyor hadi çarpalım 5A eşittir 5 kere 8K 40K yapar artı 15 3 kere 5'ten 15 geldi 3 de sevgili arkadaşlar 3 kere 8A 24A yapacaktır artı 3 kere 4 de kaç yapar 12 yapar. Şimdi ben bunları topladığım takdirde 5A artı 3B'ye ulaşabilirim taraf tarafa topladım. Eşittir 40 çarpı K artı 24 çarpı A artı 15 12 daha kaç yapar 27 yapar. İşte sevgili arkadaşlarım bizden istenen şudur. 40K artı 24A artı 27 Bakın bu 5A artı 3B'nin ta kendisidir İşte sevgili arkadaşlarım Şu sağ tarafın yani şunun 8'de bölümünden kalan Sorulmuş bize Şimdi 40K dediğim şey zaten 8'e bölünüyor 48'in katı 24a dediğimiz şey de zaten 8'e bölünüyor. 24 8'in katı. Şimdi biz neyi bulacağız o zaman sadece? 27'nin 8'de bölümünden kalanı bulacağız. 27'nin ise 8'de bölümünden kalan sevgili arkadaşlarım. 3 defa vardır. 3 kere 8 24'tür. Çıkardınız 3. Demek ki bakın buranın kalanı 3. Buranın kalanı 0. Buranın kalanı 0. Ben artık bunları toplamak yerine kalanları veririm. Ki bu çok güzel bir yöntemdir. 0 artı 0 artı 3'ten doğru cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? 3 olacakmış diyeceğiz 50. sayfamızın sağ üst tarafındayız AB 2 basamaklı sayısının 5 bölümünden kalan 2'dir şimdi AB 2 basamaklı bir sayımız var 5'e bölümünden kalan kaçmış 2 AB sayısındaki rakamların sayı değerleri 2 artırılırsa, şimdi şunu 2 artırmış, bunu da 2 artırmış. arkadaşlarım çözümleme konusundan biliyorsunuz bunu 2 arttırmak demek basamak değerinin 2 artması demek şunu 2 arttırmak demek ise Basamak değerinin 20 artması Demek çünkü burası onlar basamağında Yani bizim sayımız toplamda 22 artıyor O halde aslına bakarsanız AB sayısına 22 eklenmiş Bunun sayısındaki rakamların Sayı değerlerinin 2 artması demek AB 2 basamaklı sayısının 22 artması demek Madem öyle ben bu tarafa 22 eklediysem Bu tarafa da 22 eklerim Yani bu da ne olur 5k artı 24 mi olur Aynen öyle işte arkadaşlarım bulunan yeni sayının 5'te bölümünden kalan kaç olur diye sorulmuş yani diyor ki bunu 5'e böl kalan soruluyor o zaman sevgili gençler ben şöyle derim elimdeki benim sayım kaç? 5k artı 24'tü değil mi? bakın zaten 5'e tam bölünüyor burası ve kalanımız kaç olur? 0 24'ün 5'te bölümünden kalan da 4 olacağını arkadaşlar Kalan 4. E bana bunların toplamının 5'te bölümünden kalan soruluyorsa ben kalanları toplarım. 0 ile 4'ün toplamı da kaç yapar? 4. Demek ki kalanımız kaçmış arkadaşlarım? 5'e bölümünden kalanımız 4'müş diyeceğiz. Evet. Devam ediyorum. 9'da. 4 basamaklı bir sayı. 102 ile bölündüğünde 101. 103 ile bölündüğünde 90 kalanını veriyor. Bakın 4 basamaklı bir sayımız var bizim. ABCD 4 basamaklı sayısı. Bunu sevgili arkadaşlarım 102'ye böldüğümüz takdirde Hadi varsayalım ki şurası K olsun. Tamam mı? Kalanımız 101 oluyormuş. Yine aynı ABCD 4 basamaklı sayısını 103'e bölünce K seçtik. Burası da M olsun. Tamam mı? Kalan ne oluyormuş? 90 oluyormuş. Çok güzel. Şimdi bu sayı kaçtır diye sormuş. Yani ABCD sayısı sormuş bize. Öncelikle sevgili arkadaşlarım burada abcd4 basamaklı sayısını biz oluşturabiliriz bölme algoritması sayesinde da şunu çarpacaksınız 102 çarpı k artı 101'dir bakın üzerine kalanı ekledik Veyahut gençler şuradan oluşturursam da abcd4 basamaklı sayısı eşittir 103 çarpı m artı 90 derim Şimdi gençler Olayı buraya kadar getirdikten sonra burada ufak çaplı soruda oynamalar yapacağız. Nasıl oynamalar? Şu kısım var ya, işte bununla oynayacağım biraz. Nasıl biliyor musunuz? Şu şekilde. ABCD sayısını ben 102m artı m, 102m yeme eklersen 103m yapar. Bakın şuraya oynadım. Artı dedim ki 90. Şimdi bakın iyi dinleyin. 102'nin bir katı 102'nin bir katı ikisi de abcd4 basamaklı sayısı için Kalanımız 101 yani burası 102'ye bölünmüş Kalanın yine ne olması lazım? 101 olması gerekiyor O zaman m artı 90'a ben ne diyeceğim? 101'miş İse m kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 11'dir Şimdi m 11 ise E dedik ki 102'nin katı 102'nin katı O zaman m 11 ise k da 11'dir Tamam. M11 ise K da 11'dir. E şimdi bana bu sayı sorulmamış mı ABC'de sayısı? Arkadaşlar o zaman sayıyı bulduk biz. Çünkü d 4 basamaklı sayısı 102 çarpı K yani 11 artı 101'dir deriz. Ya da sen 103 çarpı 11 artı 90'dan da bulabilirsin bunu. Hiç sıkıntı yok. E 102 ile 11 çarpmak gerekiyor. 102 ile 11 nasıl çarparsınız? Şöyle yaparsınız. 102 ve 102 yazarsınız topladığınız takdirde 2 2 1 1 yapar yani 1122 miş arkadaşlarım şurası ve bunun üzerine 101 eklerseniz bu da kaç gelir 1203 mü gelir 1203 değil sevgili arkadaşlarım 101 ekledik 1223 gelir bu da bizim sayımızdır deriz aradığımız sayıdır deriz Derseniz şöyle de yapabilirdiniz burayı 11 ya m11 bulduk 11 kere 103 artı 90 da diyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım hatta onu da yapalım e, 103 ile neyi çarpacağız 11'i çarpacağız 103 ve burası da 103 gelir toplarsak 3 3 1 1 1133 buna 90 eklerseniz arkadaşlarım buna 90 eklediğiniz takdirde yine 1223'ü bulursunuz diyeceğiz ve gençler devam ediyorum bir sonraki sayfamla 10. örneğim A81B ve A99B sayıları sırasıyla 9'un A ve B katlarıdır. Buna göre A-B kaçtır diye soruluyor. Yani sevgili arkadaşlarım A81B eşittir 9'un A katıymış ve a 99 b de 9'un B katıymış. Buradan bunu anlıyoruz değil mi? Sırasıyla A ve B katlarıysa 9'un A katı bu 9'un B katı bu. Şimdi gençler a eksi b sorulmuş ya ben a eksi elde edebilmek adına bundan bunu bir çıkarayım bakalım 9a çarpı 9b yapar eksi 9b yapar burası Bunu da 9 parantezine aldığını takdirde a eksi b gelecektir bak hoş Eşittir şimdi bundan çıkarıyoruz ya b'den b çıktı 0 1'den 9 çıkmaz 11'den 9 çıktı 2 yandan bir tane almıştık biz doğru mu? Ee, daha, sonrasında, daha sonrasında 8'den 9'u çıkaracağız ee, bu arada, bu arada şöyle, kusura bakmayın, Üstteki sayı daha küçük bir sayı değil mi? Tamam, o zaman şöyle diyeceğiz: a 99 b'den biz a 81 b'yi bir çıkaralım, negatifini buluruz. b'den b çıktı 0, 9'dan 1 çıktı, 8, 9'dan 8 çıktı, 1 ve burası da 0, yani 180. Demek ki bundan bunu çıkardığım zaman ne gelir? Eksi 180 gelir. Tamam, eksi 180 gelir. Her iki tarafı 9'a bölersen 9'a böldüm Eksi 20 9'a böldüm 1 Demek ki burası da A eksi B'ymiş Bizden A eksi B istenmişti Demek ki A eksi B kaçmış arkadaşlarım Eksi 20'ymiş Diyeceğiz Evet devam ediyorum 11. sorumla A ve N pozitif tam sayılardır A'yı ne kareye bölmüş Bölüm n ve kalan 32 çıkmış Yandaki bölme işlemine göre A'nın en küçük değeri kaçtır diye sormuş Gelin A'yı bu oluşturalım A eşittir n kare ile n'i çarpacaksınız ki n kare çarpı n n küp yapar. Artı bir de 32'miz varmış. Ve ekstradan benden şimdi ne isteniyordu? Bunun en küçük değeri isteniyordu. Demek ki benden artık bunun da en küçük değeri isteniyor. Minimum değeri isteniyor. Demek ki n'nin olabildiğince küçük değerini bulacağım. Ne için küçük olması gerekiyor diyeceğiz. Pekala. Burada sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki kalan dediğimiz 32... Ne kareden daha küçük olması gerekiyor E madem öyle Ben burada neyi kaç seçersem Karesi 32'den büyük olur En az tabii ki neyi minimum 6 seçmem gerekiyor Çünkü 5'in karesi 25 32'den büyük değil ama 6'nın karesi 36 Ve 32'den büyük O halde sevgili arkadaşlarım Neyi 6 seçecekmişiz Ne küp ne yapar 6'nın küpü Artı 32 6'nın küpü 216'dır arkadaşlarım Ve buna da 32 eklerseniz 248 yapacaktır bizim A sayımız. Ve A'nın bu da minimum değerini verir. Çünkü biz N'nin minimum değerine göre çalıştık. Bakın burada. Dolayısıyla da çıkan sonuç A'yı etkileyecektir. A'nın minimum değeri de 248'dir diyeceğiz. A'nın en küçük değeri kaçtır diye sorulmuştu. Cevabımız 248 olacaktı. Devam ediyorum 12. sorumu. Şekildeki kutuların tek numaralı olanlarında 24'er top... Çift numaralı olanlarında 32'şer top vardır Buna göre kutulardaki toplam top sayısının 15'e bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş Şimdi kaç tane kutu var burada 31 tane Tekle başlayıp tekle bittiği için Tek numaralar çift numaralardan fazla olacak Şimdi çift numaralara kadar mesela 1'den 20'ye kadar 10 tane tek vardır 10 tane çift vardır arkadaşlar unutmayın 1'den 10'a kadar 5 tane tek 5 tane çift vardır unutmayın çünkü bunlar çift ama tek oluyorsa tek sayısı bir fazladır Dolayısıyla 1'den 31'e kadar 30'a kadar olmuş olsaydı 15 tane tek 15 tane çift diyecektik Ama 31 de tek olduğu için 16 tane tek var ve 15 tane çift sayılı çift numaralı kutumuz var tamam mı Peki Buna göre kutulardaki toplam top sayısının 15'e bölümünden kalan. Şimdi teklerde kaç tane top vardı? 24'er tane. Demek ki 16 kutunun her birinde 24'er tane kutu var. Artı 24'er tane top var. Çift numaralı olanlarında yani şunlarda da 15 tane kutunun her birinde de 32'şer tane top var. İşte toplam top sayısı bu arkadaşlar. Şu artı şu. İşte bu toplam top sayısının 15'e bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakın dikkatli dinleyin. 16'nın 15'e bölümünden kalan 1'dir. 24'ün 15'e bölümünden kalan 9'dur. Artı 15'in 15'e bölümünden kalan 0, 32'nin 15'e bölümünden kalan 2'dir. Eşittir diyorum. 1 kere 9, 9. 0 kere 2, 0. Toplarsak ne gelir? 9. Cevabımız da budur. Bakın büyük sayılarla işlem yapmak yerine sonuç olarak ben bu soruyu şu şekilde çözsem de sonucu doğru bulurdum. 16 ile 24'ü çarpardım. 15 ile 32'yi çarpardım ve toplardım. Topladıktan sonra da giderdim bakkal bölmesiyle 15'e bölerdim o sayıyı. Tamam eyvallah ama çok uzatırdım yolu. Size kısa bir yol. 16'nın 15'le bölümünden kalan, 24'ün 15'le bölümünden kalan, 15'in 15'le ve 32'nin 15'le bölümünden kalanları bulup bu sayılarla işlem yapmak yerine bunlarla aynı işlemi yapıyorsunuz. Aynı cevabı bulursunuz. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Tamam güvenin bana. Devam. 13. sorumuz x sayısının 3'e bölümünden elde edilen bölüm y bakın x'i gitmiş bu adam 3'e bölmüş bölüm olarak y'yi bulmuş kalan olarak da biri bulmuş y sayısının ise 5'e bölümünden elde edilen kalan da 4'müş e burası ona da z diyelim tamam verilen bilgilere göre x sayısının 15'te bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor şimdi öncelikle x'i bir elde edelim arkadaşlar x eşittir şuna şunu çarpın 3 çarpı y artı 1 yapar Bir de y'yi elde edelim Y eşittir Bunda bunu çarpıyorum 5 çarpı z artı 4 yapar arkadaşlar Şurada elde ettiğim y'yi Götürüyorum şurada yerine yazıyorum Böylelikle ne gelir X eşittir 3 çarpı açtım Parantezi şunu yazacağım şimdi 5 çarpı z artı 4 Artı ne kaldı Bir de burada 1 vardı onu da unutmayın Peki Peki Şimdi ne yapacağım 3'ü içeri dağıtacağım x eşittir 3 kere 5 ise 15 ise artı 3 kere 4 12 artı 1 bu da bana 15 z artı 13'ü verecektir. İşte bu elde ettiğimiz sayı var ya 15 z artı 13 bunun diyor çünkü x sayısı buydu artık x sayımız buydu 15'te bölümünden kalan sorulmuş bakın arkadaşlarım 15'in bir katı olduğu için kalan 0'dır. 13'ün 15'le bölümünden kalan yine 13'tür. Dolayısıyla ben bunları toplamak yerine bildiğim sayıları ve küçükleri toplarım. Cevap ne gelir? 13 gelir. Ve gençler bölme konusuyla alakalı son sorumuz. Bir sonraki sayfamızda bölünebilme kurallarına geçeceğiz. Bakın arkadaşlar. 14. sorumuzda demiş ki bize. 5 x y'yi 7'ye bölmüş ve 4 z bulmuş. 5 x y 3 basamaklı 4 de 2 basamaklı doğal sayılar ise... Z'nin kaç farklı değeri vardır diye sormuş. Bakın öncelikle şunu unutmayın. 4Z 2 basamaklı bir sayıysa Z'nin burada ne olması gerekiyor? Rakam olması gerekiyor. Şimdi bakalım böyle bir Z var mıymış? Varsa hangileriymiş? Çünkü kaç farklı değeri vardır diye soruluyor. Öncelikle sevgili arkadaşlarım burası 40 küsür bir sayıdır. Ve sen 5XY sayısını elde edebilmen için bu şekilde 5XY 3 basamaklı sayısı 7 çarpı 40 küsür Bir sayı diyeceğiz tamam mı Şimdi bakalım Burada 40 küsür sayılardan Bu 40 küsür sayının en küçük değeri nedir 40'tır ve sen bunları çarparsan zaten 280 gibi bir değer yapacaktır Peki bunun en büyük değeri nedir 7 çarpı 49 olabilir Burası maksimum çünkü z bir rakamdı Çünkü burası iki basamaklı bir sayıydı ve 40 küsürlerde olduğu aşikar zaten 7 çarpı 49 da 350'den 7'yi çıkarırsanız 343 yapacaktır Arkadaşlar e Şimdi 500 küsürlü sayılar nerede? 343 nerede? Demek ki sevgili gençler burada iki basamaklı 40 küsürlerde olan sayın tamam mı? 7 ile çarpıldığı takdirde 500 küsür sayısını verme ihtimali yok. O zaman Z'nin kaç farklı değeri vardır diye soruluyor diye arkadaşlarım. Z'nin böyle bir değeri yoktur diyoruz arkadaşlarım. Böyle bir değeri yoktur. Şimdi bu ne olabilir? Değeri yoktur yazın önce. Bu ne olabilir arkadaşlarım? Şu olabilir. Burada bölme işlemi daha bitmemiştir. Tamam daha bitmemiştir. Ee, daha devam etmek zorundadır. Çünkü 500 küsürü ben 7'ye böldüğüm takdirde sevgili arkadaşlar burasının devam etmesi şarttır. Fakat fakat 500 küsür olan bir sayıyı 7'ye böldüğünüz takdirde de burası 400 küsürlü bir sayı gelmez. Dolayısıyla arkadaşlarım z'nin böyle bir değeri kesinlikle ama kesinlikle Yoktur diyeceksiniz Evet gençler bölme kısmını bitirdik 51. sayfamızda bitirdik Artık 52. sayfamızda bölünebilme kurallarına geçeceğiz Sizle beraber Umarım arkadaşlar derslerden keyif alıyorsunuzdur Ben anlatırken bir şeyler öğrettiğimi hissediyorum Umarım sizler de sevgili arkadaşlarım O benim öğrettiğim şeyleri Birden böyle topluyorsunuzdur kafanızın içine Gençler bu bölüm, bölünebilme kurallarını da işledikten sonra bölme bölünebilme testini çözeceğiz. Ve daha sonrasında Obebokek veya Ebobekok konusuna geçeceğiz. Onun da testini çözeceğiz ve bu haftayı noktalayacağız. Yani salı günü bu iş bitiyor. Salı günü yani yarın bu iş bitiyor. Yarın bu işi bitirdikten sonra ödev videonuzu ve değerlendirme videonuzu da yayınlayacağım. Metin yayınları tyT Soru Bankası ve Metin yayınları Modern Problemler kitabının çözümleri de zaten görüyorsunuz. Peşi sıra gelmeye devam ediyor arkadaşlarım. Bizleri izlemeye devam edin. Bu kanalda çok içerik olacak arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen lütfen.